Bugün 29 Eylül 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz Yengeç burcundaki ay son dördün fazında sabah erken saatlerde ay terazi burcundaki güneşle dik açı yapacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde karşı cinsi ilişkilerde de daha özenli olmalıyız ruhsal ve bedensel sağlığımızda hassas olabilir bazı iş ve oluşlarda sonuç aldığımız farkındalıklar yaşadığımız bir gündeyiz kararsız kaldığımız konularda çelişkiler artabilir Öğle saatlerinde yengeç burcundaki ay, terazi burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Sabırsız ve dürtüsel eğilimlere karşı da dikkatli olmalıyız. İlişkilerde ani çatışmalar, gerilimler, kaza ve sakarlıklar oluşabileceğinden temkinli ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Bugün terazi burcundaki güneşle kova burcundaki satürn arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Uzun vadeli hedeflerimizi de belirleyebilir, sorumluluklara odaklanabiliriz. Otorite figürleri ve aile büyüklerinden destek almamız da mümkün. Akrep burcundaki Venüs ve balık burcundaki Neptün arasında oluşan üçgen açı sezgilerimizi güçlendirirken ilişkilerde duygusal beklentiler ve romantizm artabilir. Tutkulu ve derin ilişkileri çekilebilir, duygularımızı kendi içimizde büyütebiliriz. Sanatsal alanlarda güçlü ilhamlar alabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde Yengeç burcundaki Ay ve Boğa burcundaki Uranüs arasında oluşacak uyumlu görünüm, heyecan ve romantizmi güçlendirirken ufak sürprizler de getirebilir.